Anadığım, bunun ne olduğunu bilen var mı? Bu bir siligon Doğru mu? Gocaman gocaman madeni Türkiye yazmışlar. Ulan bak, bak. Bak. Bak. Burak plastik Bunu ben bile bile aldım ama Bunun kendine hayrı yok Silikonu basacağız Hadi bakalım